Kitabın hayatımızdaki önemi nedir? Bir birey neden kitap okumalı? Kitap bir insan için ilaçtır, sudur, ekmektir. Yani ekmek su kadar önemli. Çiçekler... Senin de çok yazdığın, Tabii, mesela, okuduğun ve yazdığın okuduğum kitaplarda. Okuduğum 5000'le yakın kitap okudum. 5000 kitap okudum. <gülüyor> Hayır da devam edeceğim. Bir, bir i̇şte kitap yazdım. Bir şey o kadar önemli ki bu farkındalık, mutlu olma sanatı ve yaşama sevinci kitabım. Bir de danışmanlığını yaptım. Anne baba danışmanlığı, koçluk sanatı, ve işletme koçluğu, travmatik ergeni terapi notları. Bu kitaplara da danışmanlık ve destek verdim çalışma arkadaşlarım. Niye okuyoruz biliyor musunuz? Niye yiyorsak o, o kadar okumalıyız. Hmm. Ne kadar yiyorsan o kadar oku. Biraz balık etleyin. Bakın yediğim kadar okumadığınız sürece çok çok affedersiniz. Yani bazı sokakta öküz dediğimiz insanlar oluyor. Dememeliyiz doğru. Davranışları yanlış. Okumadığı için davranış bozuklukları sergiliyorlar. Tabii hayatımızda kitabın önemi gerçekten çok. çok çok fazla. Ne kadar okursak o kadar ne kadar gizem, gezen mi ne kadar e, okuyan mı bilir diye bir kavram var ya. Hem gezen hem, okuyan. hem okuyan. Ona %50-50 oran vermek zorundayız biz ki öyle. Kesinlikle. Artık kesinlikle değişti öyle. bu. Ben e, küçükken amcamın yanında mesela çıraklık yapıyordum çiçekçi dükkanında. E, onun sayesinde Hani getir götür siparişleri, onun sayesinde İstanbul'un her yerini öğrendim mesela. Oh ne güzel. Çok gezen, bildi, şimdi de okuyarak, işte program yaparak, e, bizlerle e, bilimsel sohbetlere, programlar yaparak katılarak öğreniyoruz. öğrenmenin geçiyor. Ben yaşıyorum. şimdi götürdüm ama e, o zanaatı da biliyorum yani. Nasıl çiçek yapılır bakımı nasıldır değil mi Ama onları hep genelde okuyor. genelde ha. erkek. Ben şimdi eve gittiğimde falan. Çiçekten anladığım için bakıyorum hani çiçeğin durumu ne, toprağında mı sıkıntı var, Tabii. sulanmamış mı, çok musu verilmiş, güneşleri nasıl vuruyor, Tabii. aydınlık mı, güneş ışığını ne kadar almalı? yani bunların hepsini bildiğim için insanlar şaşırıyor mesela. Nereden biliyorsun? Nereden gibi? biliyorum? Çünkü sen hayatı okudun uygulamalı okudun bir de kitap okudun bir de bir ustadan yardım al. Hepsinin yeri ayrı. Dijital kitabın yeri ayrı, normal elle tutulan, kokusunu içine çektiğin kitabın yeri ayrı. Tabii canım. Çünkü gerçek alemle sanal alemde okumalıyız okumalıyız uygulamalıyız uygulamalıyız bir de bilenlerle bu işin sohbetini yapmalıyız işte hmm. kitap okuma fuarlarına gitmek yazarlarla görüşmek yazarları televizyonlara konuyu kalmak... almış başka bir tecrübesini Tabii. almış birinden zaten öğrenmek her şeyi başka Tabii, bir şey. Kesinlikle. Şimdi sen tecrübesini almadın ben sana sordum. Yani sen neyin doğru olduğunu neyin yanlış olduğunu nereden bileceksine geliyor olay. Bravo. Doğru. Kulaktan kesinlikle. dolma. Atıyorum, soruyorsun. Şuram ağrıyor, bana bir şey olur mu diyorsun. Arkadaşına vesaire. Olmaz diyor. Nereden biliyorsun? Tabii. Olacağını, o yüzden, olmayacağını nereden okuyu biliyorsun? Okuyup arıstırmak gerekiyor. Ya her işin ustasına, ehline sormak gerekiyor ya. Tamam. Kesinlikle buna katılıyorum yani. Şimdi sen de çok çok okudun. Ben bu zanaatı biliyorum diyorum. Elimde bir meslek Tabii. atıyorum. Tabii. Hiçbir şey yapamadım. Gider onu yapar Kesinlikle. Ben ya, televizyoncu muyum, televizyoncu. Ha aynı zamanda antrenörüm. Tabii ki. Tabii. O yüzden çok çok şeylere yönelim. hayatımızda hep bir gelişim. Ben hep bir belge almayı sevmişimdir mesela. Bravo, bravo. Hep bir belgenin öneminden bahsederim. O zaman, hayatımızda böyle geçmiyor. O zaman şöyle toparlayalım. Değerli seyircilere bu kameraya yönelip Gökhan Bey gibi, Ben Deniz gibi hayatı okuyun. Ustalarla beraber hareket edin. Çok gezin. Çok okuyun. Çok araştırın. Ve bunları hayata geçirin. Uygulayın. Gökhan Bey'den az önce bir tüyo kaptım. Bakın ne kadar işin uzmanı olsam da. Okuduklarınıza sertifikalandırın efendim. Alın evet. koskoca duvar. Sertifikalandırmak. Evet. Benim odama geldiğinizde göreceksiniz. 30 tane sertifika, 4 tane diploma. Olay budur. Bunu taşlandırın. Taşlandırırsın. Okumamız lazım. Belgenin geçerliği diye bir şey var ya abi. Tabii. Belgenin geçerli diye bir şey var. Şimdi sen ne kadar biliyorum desen bil. Elinde o belgen yok. Kimse seni çalıştırmaz. Tabii Kimse çalıştırmaz. Senin... Dinlemez. Aslında belgenin, belgenin bir, çok diplomalarında fazla. okumayı arttırmak için belli bir süresi olmalı. Evet. Mesela bu sertifika iki yıl geçerli. Evet. İşte bu öğretmenlik beş yıl geçerli. Sen bu psikologluk lazım. on yıl geçerli gibi kişi kendini güncellemeyenler yüzünden, okumayan uzmanlar yüzünden, okumayan mühendisler yüzünden büyük kazalar oluyor. Okumayan öğretmenler yüzünden, okumayan halk yüzünden cahil Çocuklar yetişiyor. Kendimize gelelim. Sanal ortamda da okuyalım. Gerçek ortamda da okuyalım. Okuduklarımızı uygulayalım. Hayatımıza kazandıralım. Eğer siz okuduğunuz bir psikolojik bilgiyi yüz gün uygulamazsanız o yaşam tarzınız ve stiliniz haline gelemez efendim. Bunun için de devamlı okuyup sonra dönüp bir daha okuyup sonra özetini okuyup sonra programları izleyip devamlı kendimize ekmek su gibi damardan vermeli bilgileri bir ilaç gibi bir güzel şifalı bir şekilde ikram etmeliyiz birbirimize. Ben size misafir olduğumda çay ikram edin yanında da kitap isterim efendim. Olay evet, mıdır? Bir şey var ya abi bilgisi olanın belgesi yok belgesi olanın da bilgisi ya, yok. Ya maalesef. Tam ona denk geliyor değil mi? Tam büyük bir sıkıntı ve çoğu kişi Türkiye'de okuduğu işi yapmıyor biliyor musunuz? Büyük bir evet. sıkıntı oldu. Yani Diğeri de Allah okuma deniyor ama bu da yönlendirmeden geliyor. Yönlendirelim. De. Artık birbirimizi yani yönlendirelim. Zaten o, o değil mi? Yönlendirmeden Kesin. geliyor. Doğru yönlendir. Ya şartlamayı ben sevmiyorum arkadaş. Çocuğuna diyor ki mesela sen makine mühendisi olacaksın bunu. Ok. Ya bir çocuk gelsin bir boturun bir şey yapın. Bak yönlendirmeler güzeldir. Ama şartlamak başka bir şey insanlardır. O ayrı. Şimdi, Şartlamayacaksın insanları. Bırak çok önemli bir konuya e, temas ettiniz. Geçenlerde ben bir anket için bir öğrenciyi aradık biz. Ben ilk aramayı uzman <gülüyor> olarak bir çocuğu aradım. Dedim oğlum işte hangi üniversitedesin <gülüyor> filan üniversitede. Dedim ki bu mesleği sen kendin mi tercih ettin yoksa ailenin bir zoru var mı? Biz o tür danışmanlıklar da yapıyoruz. E dedik işte annem mühendis ol dedi 20 tercihim arasından makine mühendisliğe çıktı Bak senin kalp gözün açık Bu On direkt bölümüne bile bildin Gökhan Çok tebrik ederim e Şimdi biz ona yardım edeceğiz Ben ne dedim biliyor musun Annenin tercihiyle başlamış olsan da Artık bundan sonra senin tercihin olsun oğlum Yoksa metazoru zorlayarak filan oku falan oku bu olmaz Benim ya oğlum biliyorsun öyle Evet. Okudu diyelim. Herkes işini de buldu. İstemediği bir şey okudu, işini buldu. Yani. Hayatta boyunca mutsuz bir iş yapmak ister mi insan? Kesinlikle. Insanlar? Bak biz ailecek biliyorsunuz bu işte uğraşıyoruz. Evet. Eşim de psikolog ve aile danışman. Oğlum da psikolojik danışman ve sanatçı. Sanatçılığını yürütmesinin nedeni e, kendisi bizler tarafından herhangi bir metazoraya tabi tutulmamıştır. Bir sanatçının iyi bir psikoloji bilgisiyle topluma daha çok katkıda bulunacağını söyledik. Bu arada kendisini bütün sosyal platformlardan... E, Kopil olarak izleyebilirsiniz. Evet. Oğluma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Kızım Bengü'ye teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çünkü onlar bende hayattaki farkındalığı, yaşama sevinci ve mutluluğunu arttırdılar. Gökhan Bey gibi kardeşim iyi ki varsın. Çünkü bizler eğer birlik, beraberlik konuşma, arama, bir araya gelme şeklinde olmazsak okuyamayız. Bilgilerimizi güncelleyemeyiz. Siz burada bana sorular sormasanız ben istersem 10 bin kitap okuyayım. Bu Beş, bilgiler aynen. süzülüp Dağıtmadık damıtılıp sorma. olmaz. Ben de paylaşıyorum. Siz de platformlarınızı paylaşıyorsunuz cümdür cemaat güçleniyoruz benim okuduklarımdan Siz, siz televizyon ve sosyal medya yaşamı kanalı hazırlığı insanları üretmesi e, Tabii ki yani bunlar biz birlikte güçlüyüz ama nasıl okuyarak daha güçlüyüz uygulayarak daha güçlüyüz abi e